Selamlar. Yeniden ikinci videomuzda karşınızdayız. Bugün Selih'ten bahsedeceğiz biraz. Kısa özgeçmişinden, neler yaptığından, mesleğe nasıl atıldığından, nasıl karar verdiğinden yola çıkarak. Öncelikle kısa bir özgeçmiş rica edeyim senden. 2006 yılında mesleğe başladım. Öncesinde 2000 yılında Barbaros Hayrettin olan eski adı İstanbul Denizcilik Yükseli Ünlüleri Meslek Lisesi olan okuldan mezun olduktan sonra karemseli geçtik. Geçişle geçtik. İki, i̇ki yıl orada evet, iki yıl orada okuduktan sonra uzun staja çıktım. Ee, Akar Denizcilikte başladım, deniz hayatında değişik firmalarda, değişik gemi tiplerinde çalışaraktan bugüne kadar geldim. Şu anda ehliyet yükseltme sınavlarıyla ilgileniyorum. Bu şekilde. Kısası... Peki seni bu mesleğe iten neydi? Bu mesleği tercih etmendeki sebep neydi? Bu mesleğe başlama amacım aslında asker olmak istiyordum, denizci olmak istiyordum. Sanırım hepimizin içinde biraz bu <gülüyor> e, deniz subayı olmaktan e, ileri gelen bir yani, şey var. Boğaz'da doğmanın vermiş olduğu bir etki olsa gerek Beykozluyum ben olmadı, asker olamadık. <gülüyor> <gülüyor> asker olamadık, sivilde olalım diye. Saçma sapan bir dersten bir zayıfım olduğu için asker olamadım. Şimdi bu sebeple Semi'nden devam ettik. Evet, hepimizde olduğu gibi Semi'nde yine bir deniz subayı olma hayalinden yola çıkarak e, karar verdiği meslekte daha sonrasında devam edelim. E, mesleğe girdiğin, daha doğrusu mesleği tercih ettiğin zaman aklında olan, daha doğrusu o zamanlar çok gençlik, 13-14 yaşlarında denizlikçilerine girdik. Falan. O zamanlardaki hayal ettiklerinle karşılaştın mı, hayallerine ulaştın mı, bu meslek sana... Ee, o zamanlar hayalini kurduğun şeyleri verdi mi? Ya aslında bakarsan e, o çocukluk hayallerinin hiçbirini vermedim. Hani böyle benim hayalim şey böyle üniformaları giyeceğiz, böyle dolaşacağız kafasındaydı evet, ama bizde bir beyaz üniforma tutkusu vardı tabii normal olarak. Resit hayatımda üniformamı bir kere giydim. O da bir arkadaşın ısrarı sonucunda fotoğraf çekilmek istediği için giydim. Onun haricinde hep işte toplum üstümüzden eksik olmadı. Evet maalesef. Yani aslına bakarsanız beyaz üniformayla dolaşacağımızı hayal ederken gemiye gittiğimizde karşılaştığımız haki üniformalarla hayallerimizin ilk yıkıldı. Ben haki üniforma giymedim işte. Komple üniforma giymedim. Benim de nadiren giydiğim oldu. Yani en son ben beyaz üniformayı nerede giydim? Kuzenimin düğününde rol icabı kaptan rica kıymak <gülüyor> adına üniformamı giydim. Ee, onun dışında bir de daha öncesinde herhalde sanırım lisede yaptığımız yürüyüş 19 Mayıs Mayış. 19 <gülüyor> yürüyüşünde giymiştik. O zamanlar Semih de e, üniforma yürüyüşünde beraberdi Dur, benimle. O kadar yani onun haricinde onun bir üniforma, geçmiş üniforma geçmişimiz yok. yok evet, hani böyle üniforma giyeyim gibi hayali olan arkadaşlar varsa şimdiden hmm. vazgeçsinler. Aynen öyle. Peki geçen 11 yıldan sonra yani yaklaşık 2006 yılından itibaren olduğunu düşünürsek 15 seneyi 15 senedir aktif olarak devam çalışıyorum. Tavsiye <gülüyor> eder misin? Yani bu iş yapılabilir bir meslek mi? Herkes için uygun bir meslek bu mi? Iş, bu iş karışık. Eğer içinde olan varsa gerçekten denizi seviyorsa, yalnızlığı seviyorsa, sosyal ortamdan uzak kalabileceğini düşünebiliyorsa güzel bir meslek, yapılabilir bir meslek ama bu tamamen bireysel bir şey. Ama denemek için de gerçekten yıpratıcı evet, yani... Bir çok insan var şu anda Hı. aktif olaraktan e, liseden mezun olduğumuz kaç arkadaşımız devam ediyor? Sanırım yarı yarıya gösteriyor. Yarı ya yarı da fazladır yani AB sınıf olarak Hani 40 kişi mi yazın oluyorsak şu an 10-15 kişi falan yapıyor bu evet, meslek. Evet aktif, aktif olarak çalışan, o kadardır. Yani Hatta bu kolay bir meslek değil. Aramızda en çok denizci olacağına inandığımız insanların şu anda aslına bakarsanız denizde hiç alakası olmadığını söyleyebiliriz yani. Tabii yani, ki. Yani. Ben açıkçası en alakasız adamdım, <gülüyor> denize hiç çıkmayacağı düşünen adamdım ama ben yıllardır denizdeyim yani. Bu iş biraz böyle. Yani ben severek yapıyorum mesleğimi, keyif de alıyorum ama herkes aynı şekilde değil. Kimisi sadece para kazanmak için yapıyor bu işi. Mecbur olduğu için o zaman keyifli değil. Sevdiğiniz bir şey yaparsanız hiçbir zaman çalışmış olmasınız diye bir deyim vardır. Evet. Buradan yola çıkaraktan düşünürsek, sevmek gerekiyor. Gerçekten sevmek gerekiyor çünkü e, yalnız olmak yani doğayla baş başa olmak, aynı zamanda e, hiç tanımadığınız insanlarla ekip çalışması e, halinde tabii ki, olmak. Her gemide farklı bir insan bir de ben sabit tek bir firmada çalışan bir insan da olmadığım hmm. için sürekli başka başka insanlarla çalışıyor. Aynen öyle. Yani aynı fa farklı ekipler olduğu aynı zaman ekiple biraz daha zor. Daha Tabii. Farklı ekipler, farklı insanlar e, aslına bakarsanız her defasında, her gemiye gittiğinizde yeniden bir ekiple e, sıfırdan kaynaşmak, insanların huyunu suyunu öğrenmek, neye kızar, neye kızmaz, neyi nasıl anlar kısmını e, yönetmek biraz zor evet, Bu sebeple şey aslına bakarsanız küçük yaşlardan itibaren biraz insan sarraflığı, e, konusunda uzmanlaşmanız gerekiyor. Çünkü e, Kime nasıl davranacağını bilmek çok önemli. Evet, yani gemiye katıldıktan sonrasında genel olarak işte 2 ya da 3 gün sonrasında seyre çıkıyor olmak ve zaman zaman bu seyre 15-20 gün süren e, zamanlar olması ki daha fazlası da olabiliyor. Tabii ki çok çabuk adapte olma zorunluluğunu getiriyor içine girdiğiniz hayata. E bu da herkesin yani her yeni'nin harcı değil denebilecek ben bir mesleğe yol. başladığında bir kaptan abim şöyle demişti. Mesleğin %20'si iş bilgisi, %80'i insan ilişkisi. Evet, kesinlikle. İnsan ilişkileri çok daha zorlayıcı oluyor. Aynen öyle. Peki. Peki semisim 2006'dan beri meslektesin. Mesleğe başladığın 2006 yılından bu zamana kadar Çokça şey değişti tabii. Her geçen gün e, hayatımıza yeni şeyler, yeni kurallar, yeni kaydeler giriyor. E, biz başladığımızda her şey kağıt haritadan ibaretti, düzeltmeler yapardık günlerce, limanlar arasında seyir planlarını yetiştirmeye falan uğraşırdık. Ama artık çok daha teknolojik her şey. Evet. E, uyum sağlamak zor oldu mu? Ya tabii yeni bir şey çıktı zaman ilk başta zorlanıyorsunuz ama ondan sonra ister istemez meslekle beraber o konuda evriliyorsunuz. Sanırım biz yaş olarak biraz daha bilgisayar çağının çocukları olduğumuz için bizim sistemleri takip etmemiz biraz daha kolay oldu. Ya, şey, e, meslek gerçekten bizi içine çektiği için yapacak bir şey yok, ister istemez. O, onu kullanmak zorunda kalıyorsun. Evet, yani e, gemiye gittiğinizde Aa, ben bu aleti daha önce görmedim, kullanamam gibi bir şey söylemelik sunuyoruz açıkçası yok. Ya, zaten manuel okumaya başlayan bir serüven var. Evet. Manuellerini okuyaraktan onu öğrenmek durumunda kalıyorsun. Yani aslında bakarsanız en çok Amerikalıların yaptığı, e, kullanma kılavuzu okuma hadisesini e, mesleğimizde bizlerde genel olarak yapmak zorunda kalıyoruz. Çünkü saçma her... sapan bir arızayla karşılaşabiliyorsun, bilmediği bir cihaz olabiliyor. Bunun her geçen Her geçen gün farklı cihazlar görüyoruz. Yani bugün fırınla çalışıyorsun, yarın sem elektronikte çalışıyorsun. Çalışma prensipleri ne kadar ortak olsa da kullanım arayüzleri de farklı. Mesela menü kullanayım falan derken bir sıkıntı oluyor. Tabii biz burada e, bunlardan bahsederken ikimiz de güver güverte zabitiyiz. Yani e, bizim işimiz seyirle, e, safety ile, geminin yükleme, boşaltma operasyonlarıyla bizler makineci değiliz. Dolayısıyla teknik olarak e, sökme takma işleri vesaireyle uğraşmıyoruz ama e, bakım tutumu yaptığımız durumlar var. Tabii güverte ee, ekipmanlarının bakım tutumu ile alakalı bilgi öyle. sahibi olmamız gerekiyor. Aynen öyle. Peki e, 2006'dan bu yana bayağı bir zaman geçti. Bu zaman dilimde hangi evrelerden geçtin? Yani mesleğe stajdan sonrasında eğitimi aldığında 3000 gross zabit denilen zabit vardiya zabiti kısaca eğitimiyle başlıyoruz. Evet. O zamandan bu zamana neler yaptın? O zamandan bu zamana saçma sapan gemi tiplerinde çalışan mesleki olaraktan kağıdımı daha yeni yükseltme kısmına geldik. <gülüyor> <gülüyor> daha yeni ihtiyaç duyduğum diyeyim. Evet, yani genel olarak meslekte böyle bir e, sanrı var sanırım ilk başlarda e, nasıl başlıyorsan öyle gidiyor. Hizmete başladıktan sonra idealist yaklaştın mı pıtır pıtır basamaklar yükseltireceksin. O idealistlikle alakalı değildi aslında bakarsan. Keşke Şahsin hayatın şey, daha da getirdiği... hayatın sana ne verdiği ile alakalı bir şey ee, Onun için ihtiyaç duymadım. Keşke duysaydım, daha hızlı yükselseydim. Hani bundan sonra arkadaşlarıma söyleyebileceğim hızlı bir şekilde kağıtlarını yükseltmeleri tavsiyesi evet. olabilir. E bu açıdan hani pişmanlığım var. Yani aslında bakarsanız aramızda yani daha doğrusu birlikte eğitim aldığımız arkadaşlarımız arasında en geriden gidenlerden biriyiz biz sanırım yani ehliyetini en yavaş yükselten ekip arasındayız biz. Evet özellikle ben. Evet. Yani mümkün olduğunca daha hızlı meslek basamaklarını ilerletmek daha mantıklı oluyor. Çünkü arkamızdan gelen stajyerlerimizin gemi kaptanı olduğu bir zaman diliminde biz hala daha ikinci kaptan, üçüncü kaptan olmak çalışıyoruz. Evet. Peki meslekteki hedefin ne? Yani e, tam olarak Hedef. bu mesleği bırakacak mısın? Bir gün elbet Yok. bırakacağım diyor musun? Yok, Yoksa öyle bir, işte... Öyle bir kafada değil. Yani yapabildiğim zaman diliminde yapmaya devam edeceğim. Elim ayağım tuttukça denizde devam evet, edeyim yani. diyorsun. Hani şeyde olmayacağım, bu fosiller vardır. 70 yaşında hala şurada bir ev alayım, kafasında işte Türkiye'nin her yerinde ev almış bir evde şuradan alayım, kafasında olan adamlar var. Onlardan olmayacağım tabii ki ama yani mümkün mertebe gerekli yatırımları yaptıktan sonrasında bir yerde stop çekmek lazım zaten bu meslekte. Bu keyifle alakalıdır hani şey. benim denizden aldığım keyifle alakalıdır. Ben yani istesem nasıl çıkacağım? Hani yılda bir ayda olsa o gemiye gideceğim. Evet. Gene yani öyle bir. Şey. Evet sen için. 2006 yılından bu yana çokça yıl geçmiş denizde başından. Eminim ki bir sürü tuhaf şey geçmiştir. E tabii ki. 15 yılı geçti artık. Başına gelen ilginç bir olayı bizimle paylaşırız mısın? E, Venezuela'daydık. Gemimizi arıza yaptı. Puerto Cabello diye bir limana yanaştırdılar bizi. Askeri liman. Neyse dışarı çıktık. Para bozduracağız. Malum işte kara borsa daha iyi kur oranı veriyor. E gittik bir tane dükkanı, bir, bir tane abi sürekli telefonla konuşuyor. Tabii ben de başlayacağım telefonla konuşmana falan diye küfür ediyorum. Yeter artık bize daha falan. Adam kapattı telefonu, ''Buyurun arkadaşlar nasıl yardımcı olayım?'' diye Türkçe girdi. <gülüyor> Adam İyiymiş. Türk, beyaz eşya dükkanı var, orada Harika. dükkanı açmış işte. Neyse konuştuk ettik, muhabbet ettik. bir ay falan kaldık biz orada, 1-1,5 bir, bir ay kaldık. Artık git gel muhabbet. Liman işçileriyle futbol oynadınız falan hatırlıyorum. E tabi, basketbol maçları yaptık, futbol oynadık, işte orada subaylardan bir tanesi İngilizce pratik yapmak istiyormuş. <gülüyor> yardımcı, olsun. yardımcı olma adında işte biz yardım o bize yardımcı oldu biz ona yardımcı olduk artık bir aile hayatı yaşadık orada herkes birbirini tadıyor falan dışarıda herkes selam veriyor zaten küçük bir köy gibi bir yer çok değişik keyifli bir anımızda. Peki Güzel başına, başına işte. geçen, başından geçen en korkutucu e, hadiseyi sorayım. yani bari e, mesleğimiz riskli bir meslek e, tehlike her an kapımızda. Valla 2011 yılında Aden geçerken bir korsan saldırısı oldu. O zaman bir korkmuştuk aşırı derecede. <gülüyor> istemsiz olarak. Evet tabi malum yani son zamanlarda hatta bu korsan saldırılarıyla alakalı e, yakın çevremizde de e, gerçekleşen bir saldırı oldu. Evet. Benim beraber çalıştığım, daha önce konuştuk biliyorsun. Evet. E, yakın hmm. arkadaşım e, korsan saldırısına uğradı. Tek başına gemiyi Port ile kadar götürmek zorunda kaldı falan bu durumda yani bu konuyla alakalı çok fazla konuşma şansımız yok tabi çok detayları bilmiyoruz ama hepimizin başından ilginç ve korkunç, korkunç ya, bu, şeyler geçiyor Korsan Muhammed'e artık gerçekten artık çözülmesi gereken bir şey can sıkıcı hale geldi değil de bulandırıcı başka bir şey değil yani 2021 yılında Evet. Korsanlar tarafından bir gemi kaçırılıyor. Teknolojinin bu kadar geliştiği bir zaman diliminde bu kadar te tedbir alabilecek imkanımız varken hala daha eli silahlı dandik teknelerle gemilere ulaşıp da kaçırma hadisesini yapabilen Ama insanlara Ama adamları görünce şey, takdir ediyorsun. Adam gerçekten görüyorsun orada kaybedecek hiçbir şey yok. Evet. Hani Maalesef şey, en büyük etki olsun. Bir tane karpuz kabuğunun üstünde kocaman bir tane makina ellerinde silahlar ayakta ayakkabı yok falan. Diyorsun bu adam kaybedecek bir şey yok. Yani çıkarsa alır. Evet maalesef onun için üzücü olaylar yaşayan yani desteklendiği var. çok belli zaten hani bazı ülkeler tarafından desteklendiği çok e, bariz bir şey, şey gibi e, terör gibi Aynen, terör yani. eğiliminde. Yani bunun şey olması ihtimali yok diye düşünüyorum zaten hani kimsenin kontrolü altında olmadığını düşünme ihtimali pek açıkçası bana e, normal gelmiyor. Tabii ki canım Somali'de işte yiyecek ekmek bulamayan adam o tekneyi o makineyi o silahı nereden, nereden bulacak olacak? da bana gelecek. Yani aslında ya işte bakarsanız, adam. Içi, içecek suyu olmayan insanın elinde bir kalaşlı tüfek görmek e, çok da normal bir şey değil yani. Kesinlikle öyle. Pekala, e, o zaman bu videoya da bir e, kapanış yapalım. Bundan sonrasındaki, yani bu, bu videodan sonrasında e, yine ekibimizden olan arkadaşımız Levent'le e, bir sohbet gerçekleştireceğiz. E, bu sefer Levent'i yanıma alacağım. Semih olmayacak. Daha sonrasında benimle sohbet edecekler. Yavaş yavaş bu şekilde kafamızda oluşturduğumuz şablonu uygulamaya geçirmiş olacağız. Evet. İlerledikçe daha eğlenceli, daha keyifli hale gelecek. Daha profesyonel olacağız büyük ihtimalle. Evet, yani şu anda acemilik. tamamen acemilik atıyoruz bir yandan da. Kamera karşısında olmaya çok alışkın insanlar değiliz. Biz tamamen bireysel yaşamlara sahip daha özgürlük Üstüne kurulu yaşamlara sahibiz. Evet, o yüzden ekran karşısına çıkıp, merhaba YouTube demek bizim için biraz <gülüyor> zorlu olabiliyor. Onun için zaten daha çok birbirimizle konuşuyoruz. Aynen öyle. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere diyoruz o zaman. İyi günler dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkürler.